Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar Kasım 2019 Astrolojik gündemi gezegen etkileşimleri Siz sevgili terazi burçlarına Ne gibi etkiler getirecek Bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere Evet Kasım ayı yorumlarına geçmeden önce Aslında Kasım ayı gündemini Doğrudan etkileyen ancak Ekim ayı burç yorumlarında bahsetmiş oldum Bir detaydan bahsetmek istiyorum 31 Ekim 2019 Günü Merkür'ün akrep burcunun 27 derecesinde retro harekete hareketine başlamış olmasından ee, 31 Ekim gününden itibaren Merkür Kasım ayının büyük bir çoğunluğu önemli bir çoğunluğu boyunca retroda olacak. Bu nedenle aslında Kasım ayının gündemini doğrudan etkiliyor. Biliyorsunuz Merkür Retrosu hakkında çok konuşuluyor. Merkür Retrosu artık her birimizin kulak aşinası olduğu bir tabir ve terim. Merkür aslında neden bu kadar önemseniyor? Merkür çünkü kendimizi ifade ediş tarzımız. Zihinsel becerilerimiz, düşünme yeteneklerimiz ve doğrudan hayatımızda hani içli dışlı olduğumuz konuları temsil ettiği için esasında bu kadar büyük önem arz ediyor. Şimdi Merkür'ün akrep burcunda retrosu sizin ikinci evinizi etkileyecek. Bu da demek oluyor ki kendi kazançlarınız, kendi kaynaklarınız, özgüven, özdeğerle ilgili konular bu alanlarda bir takım e, aksaklıklar veya sıkıntılar yaşayabilirsiniz kazançlarınızla ilgili. Eski paralarla alakalı sıkıntılar bulunmamakla beraber hatta belki de eskiden yatırım yaptığınız alanlarda geri dönüşler maddi olarak geri dönüşler de elde edebilmeniz mümkündür. E, bunun yanı sıra e, tabii şöyle durumlarda ortaya çıkacaktır. Kazançlarınızdan istediğiniz randıman alamamak, belki yeni iş başvuruları veya zam başvurularında bulunacaksanız bunlardan olumlu geri dönüşler alamamak ve bir şekilde kazançlarınızın, kaynaklarınızın sizin için çok da istediğiniz şekilde ilerlemediğini keşfetmeniz gibi bir durumla karşılaşma ihtimaliniz yüksek gözükmekte. Kasım ayı gündemine geçiş yapacak olursak öncelikle hemen Kasım ayının başlangıcında 1 Kasım'da yönetici gezegeniniz Venüs'ün yay burcunda transitine başladığını görüyoruz. Yay burcunda Venüs tabi biraz daha özgürlükçü ilişkiler veya bereket anlamında bolluklar getirebilir. Yay burcu sizin haritanızda üçüncü evi temsil ediyor. Bu da özellikle yakın çevrenizde iyicil ilişkileri, uyumlu ilişkileri sembolize ediyor. ve Kız kardeşiniz veya kardeş gibi gördüğünüz özellikle bayan figürlerle iletişiminizin daha pozitif yönde ilerleyeceği, belki kısa seyahat imkanları yakalayacağınız, bunlar belki romantik geziler olabilir veya sizin çok istediğiniz geziler olabilir. İletişiminizin daha... Yumuşak, insanları daha çok etkileyen bir tarzda oluşu oldukça mümkün gözükmekte. Şimdi 5 Kasım tarihinde aslında Kasım ayının belki de en zorlu etkilerinden birisiyle şahitlik edeceğiz. Burcunuzda bulunan Mars bir süredir zaten sizi Ekim ayından bu tarafa. Ekim ayının ortalarından bu tarafa. Biraz pasif agresif yapmış olabilir. Ne olduğunu anlamadığınız bir sinir, bir öfke, bir gerginlik yaşıyor olabilirsiniz. E, tabii Mars burcunuzda çok fazla rahat bir şekilde barınamaz. Çünkü siz sevgi, uyum, uzlaşı ve diplomasi. Burcusunuz. Mars ise e, Koç Burcu'nun yönetici gezegeni. Yani sizin tam tersiniz olan bir Koç Burcu özelliklerini bünyenizde barındırmak tabi hayli güç oluyor sizin açınızdan. E, dolayısıyla bir süredir böyle huzursuz, e, zaman zaman yer yer öfkeli ama öfkesini nasıl dışa vuracağını bilemeyen bir hal içerisinde bulabilirsiniz kendinizi. Şimdi Terazi Burcu'nda yani Burcu'nuzda bulunan Mars ve Oğlak Burcu'nda bulunan Plüto arasındaki bu sert etkileşim özellikle içsel olarak biraz sizi huzursuz hissettirecek olabilir bugünlerde 5 Kasım civarında. Bu huzursuzluk geçmişle ilgili meseleler olabilir. Belki bilinçaltı kalıplarınız, değer yargılarınız, ta çocukluğunuzdan beri süre gelen bir takım e, can sıkıcı durumlarla tekrardan yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz belki ebeveynlerinizle sorunlar yaşayabilirsiniz belki evinizde yuvanızda huzursuz hissedebilirsiniz e, evinizde yuvanızda konforlu hissedemez ve ev içerisinde tartışmalar e, yaşama konusunda e, biraz e, kendinizin de payı olduğunu fark edersiniz yani e, Açıkçası çok rahat hissetmeyeceğiniz birkaç gün olacağını belirtmeliyim ama Kasım ayının geneline vurduğumuzda bu etki tabi çok kısa bir süre için geçerli ama özellikle aile içerisinde tartışmalar, evveynlerle tartışmalar, eşinizle eğer evliyseniz eşinizle tartışmalara karşı biraz daha dikkatli olun, yıkıcı sözler serf edebilirsiniz, yıkıcı tavırlar ile karşılaşabilirsiniz bu esnada. 8 Kasım, 9 Kasım, 10 Kasım ve 11 Kasım tarihleri aslında bir aralık olarak Kasım ayının en şanslı, en bereketli tarihleri diyebilirim. Özellikle Akrep Burcu'nda bulunan güneşin öncelikle Satürn'e yapmış olduğu iyicil açı parasal anlamda güzel şanslar ve fırsatlar getiriyor. Belki yatırım amacıyla. Veya uygun fiyatlı aradığınız gayrimenkul bulabilirsiniz diye düşünüyorum ve kalıcı bir oturumdur bu. Belki bir ev alacaksınız, belki bir ev satacaksınız aradığınız fiyatlarda muhtemel harcamayı yaparak bunları yakalayabilirsiniz veya istediğiniz rakama satış yapabilirsiniz. Güneş ile Neptün arasındaki açıya bakacak olursak da bu noktada özellikle e, günlük işlerinizi daha kolay bir şekilde ilerletebildiğiniz, iş arkadaşlarınızla güzel paslaşabildiğiniz ve bu konuda özellikle bu konulara eğilim gösterdiniz. Yani günlük işlerinizde nasıl daha iyi organize olur mu sorusunu sorarak bu alanda özellikle bir takım çabalar yürüttüğünüz bir süreçte e, söz konusu olacağı benziyor. Şimdi e, dediğim gibi genel itibariyle e, evinizde yuvanızda bir takım sorunlar ve maddi anlamda bir takım sorunlar yaşıyorsanız bu süreçte özellikle yatırım amacıyla e, ev almak, gayrimenkul almak, arsa almak, satış yapmak gibi veya bebeğinlerle aranızdaki para pul meseleleriyle alakalı çözüm yolları e, daha rahat bir şekilde bulunabilir bu tarihler arasında. Ancak 12 Kasım tarihine geldiğimizde bir dolunayla karşılaşıyoruz. Şimdi Dolunaylar eee aslında genel itibariyle her açıdan gergin gökyüzü olaylarıdır. Çünkü dolunay adı üstünde her birimizin uykusunun kaçması muhtemel. Ay ile güneş karşı karşıya geliyor. Çelişkiler ve ikilemler arasında kalıyoruz. Gelgitler yaşıyoruz. Gerçeğimiz ve mevcut şartlar, duygularımız ve isteklerimiz, hedeflerimiz denkleminde bir türlü ne tarafa doğru evrileceğimizi kestiremiyor olabiliriz. Dolunayların böyle etkileri vardır. Bizi biraz huzursuz, gergin ve kaygılı hissettirirler. Bu dolunayda boğa burcunun 19 derecesinde meydana gelecek. Şimdi boğa burcu sizin 8. evinizi temsil ediyor. Dolayısıyla 8. evin kapsamı oldukça geniş ama Kaba tabirle bir ödemenin, bir borcun, bir bütçe dengesinin sonlanacağını söyleyebilirim. Yani belki bir borcunuza son vereceksiniz, sonlandıracaksınız. Belki ailevi mirasla alakalı konularda bir takım karar aşamalarına gelecek. Eşinizin maddi durumuyla ilgili bazı sonlanmalarda yaşayabilirsiniz. Bunlar ekstra kazançlarınız varsa, belki ekip işiniz varsa, belki prim beklediğiniz yerler varsa buraların da kapanışına şahit olabilirsiniz sevgili teraziler 13-14 Kasım aslında şanslı günler her ne kadar 14 Kasım'da Venüs'ün Neptün'e sert bir ölçüsü olsa da yönetici gezegeninizin biraz e, iletişimde duyduğunuz şeyler veya sarf ettiğiniz cümleler hayal kırıklığı oluşturabileceği gibi sizin duyduklarınız ve dediğim gibi sizin duyduklarınız da aynı şekilde Sizde yıkama neden olabilir. Yani çok fazla laf, söz, çok fazla irdeleme bugünler için çok uygun olmayacaktır. Ama maddi alanlarda yatırım anlamında, iş anlamında oldukça şanslı, oldukça bereketli bir zaman diliminden geçeceksiniz. Sadece hani böyle dilin kemiği yoktur derler ya bu süreçte işte biraz hani özellikle sevdiklerinize karşı, yakınlarınıza karşı kullandığınız cümlelere veya onlarla olan problemlerinizi kimlerle paylaştığınızı biraz dikkat edin. Aks taktirde hani umduğunuz gibi eee neticelenmeyebilir durumlar. 19 Kasım tarihine geldiğimizde Mars'ın Akrep burcu transitine başladığını görüyoruz. Zaten bir süredir Akrep burcunda Güneşin bulunması, Merkür'ün burada retroda bulunması Akrep burcu temalarını hakim kılıyor e, genel itibariyle Kasım ayı boyunca. Mars'ın da Akrep burcunda transiti ile beraber Parasal olarak daha çok motivasyonunuzun yükseleceği ve kazanımlarınızı artırmak adına ne gibi yollara başvurabileceğinizi tespit etmek yolunda bir takım girişimlerde bulunacağınızı söyleyebilirim. Motivasyonunuz para olacak, kazançlarınız olacak. Daha özgüvenli hissetmek isteyeceksiniz. Özgüveninizi kazançlarınıza endeksleyeceksiniz. Sahip olduklarınızı daha hırsla isteyeceksiniz. Sahip olacaklarınızı veya olmak istediklerinizi daha hırsla ve rekabet enerjisiyle isteyeceksiniz Mars'ın akrep transiti boyunca. Ve 20 Kasım tarihine geldiğimizde e, Merkür retrosu tamamlanıyor. Merkür akrep burcunda yine 11 derece akrep burcunda düz seyirine başlıyor. Şimdi Merkür retrosunun tamamlanmasıyla beraber artık e, maddi olarak atmak istediğiniz adımlar, belki yeni bir iş görüşmesi, belki bir yatırım... Ee, belki bir proje bunlarla alakalı imzaları atmak anlaşmayı son noktaya e, son haline getirmek e, mantıklı olacaktır bu Merkür Retros'un tamamlanmasıyla beraber artık e, sözleşmeler anlaşmalar Merkür'ün temsil etmiş olduğu konularda daha hızlı bir şekilde e, yol kat edebileceksiniz sevgili teraziler ve 22 Kasım tarihinde Güneş artık Akrep Burcu'nu terk ediyor ve Yay Burcu'nda transite başlıyor bu demek oluyor ki artık odanızı biraz daha yavaş yavaş yakın çevrenize, iletişim tarzınıza, insanlarla olan e, konuşmalarınıza, iletişiminize, üslubunuza yöneltiyorsunuz ve Belki de kısa seyahatler, eğitimler ve kendinizi geliştirmek adına yapabileceklerinizi daha çok değerlendirmeye alıyorsunuz bu tarihten itibaren. Şimdi 24 Kasım tarihine geldiğimizde özel bir görünüm var. Özellikle astrolojide iki iyiciz gezegen olarak kabul ettiğimiz Venüs ve Jüpiter'in kavuşumu. Venüs ve Jüpiter'in yay Burcunun 28 derecesinde kavuşumuna şahitlik edeceğiz. Bu kavuşum bence her ne kadar Aynı gün içerisinde Mars burcu arasında sert bir açı olsa dahi e, oldukça güzel bir kombinasyon diye düşünüyorum. Bu kombinasyonla beraber özellikle çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Ne gibi fırsatlar bunlar? Eee yani burcu sizin 3. evinizi temsil ediyor. Burada özellikle e, anlaşmalar, tekliflerle karşılaşabilirsiniz. Yakın çevrenizden alacağınız haberler, iletişim araçlarıyla gelen yeni bilgiler, e, yeni eğitim fırsatları, seyahat fırsatları, bunun yanı sıra... E, Dediğim gibi sosyal medya üzerinden olsun, herhangi bir basın yayın aracı üzerinden olsun gelebilecek haberler, teklifler, e, imzalar anlamında, kontratlar anlamında hiç ummadığınız, hiç beklemediğiniz ve umduğunuzdan çok daha iyi bir şekilde ilerleyen süreçleri deneyimleyebilirsiniz. Oldukça şanslı. E, bu sürede yani 24 Kasım tarihine bir imza nasıl denk getirirseniz, faydalı olacağını umut ediyorum. Şimdi 26 Kasım tarihine geldiğimizde ise bir yeni ay bizleri karşılıyor. Yeni ay yay burcunda gerçekleşecek. Yine sizin 3. evinizde demek ki artık yakın çevre ilişkileriniz, iletişim tarzınız, birebir böyle dirsek temasında bulunmuş olduğunuz kişilerle olan kontaklarınızla alakalı yeni bir takım kararlar alacaksınız belki yakın çevrenizden bazı insanlar hayatınızdan çıkaracaksınız belki hayatınıza yeni insanlar katacaksınız veya ilişkiyi yönetebilmek adına yeni bir takım kararlar almaya başlayacaksınız diyebilirim. Her ne olursa olsun yeni aylar güzeldir. 3. evde yeni bir iletişim tarzı, yeni bir başlangıç, belki yeni bir imza özellikle 24 Kasım'daki bu şanslı enerjiden sonra bir proje imza attınız ve yeni ile beraber de bu projeye başlangıç ve start veriyor olabilirsiniz. Oldukça güzel, oldukça taze ve fresh enerjiler hakim diyebilirim. 27 Kasım tarihine geldiğimizde neptün retrosu tamamlanıyor ve neptün düzlerine başlıyor neptün bir süredir balık burcunda retrodaydı ee, bu da özellikle sizi e, iş hayatınız günlük işleriniz e, sağlığınızla alakalı etkilemiş olabilir belki sağlığınızda bir türlü dengeyi tutturamadınız veya günlük işlerinizde bir türlü organize olamadınız yani ne yapıyoruz ne ediyoruz bir idrakına varamadınız belki artık o konuda e, iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde olsun günlük işleriniz ve sağlığınız, rutinleriniz de olsun biraz daha e, güzel bir yol kat edeceğiniz, biraz daha kararlı ve ne yaptığınızı bilir halde hareket edeceğiniz bir süreç başlayacak diyebilirim de. Ayı kapatırken 28 Kasım'da Venüs ile Uranüs arasındaki güzel bir etkileşimle kapatıyoruz. Bu da özellikle ev, aile, yuva anlamında ani gelişen sürprizli güzel gelişmelere e, işaret ediyor. Alacağınız bir haber, belki bir e, yatırım belki aile aile büyükleriyle ilgili belki evinizle alakalı güzel gelişmeler. Sizi oldukça keyiflendirecek Kasım ayını güzel bir şekilde kapatacaksınız. Umarım güzel bir Kasım ayı geçirirsiniz. Ben oldukça güzel ve bereketli bir ay olarak değerlendiriyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, videoyu beğendiyseniz beğeni tıklar ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri zil tuşuna basarak tıklarsanız çok sevinirim. Danışmanlık almak isteyenler evrenselkadimbilgiyetçi.com adresine e-posta gönderebilirler veya Instagram'dan Opicus Astroloji hesabını takip edip DM yoluyla bana ulaşabilirler. Mutlu bir Kasım diliyorum. Hoşça kalın.